Evet arkadaşlar 28 Ocak Pazartesi 2019 videosu ilk videomuz bu ee, ilk formülümüzün videosu 3 maç konti garanti %100 3 maç tutuyor 18 kupon oynuyoruz 18 kuponda 3 maç konti garanti tutuyor arkadaşlar yanlış anlayan arkadaşlarımız var 3 maçı veriyoruz biz 5-6-7 maçı vermiyoruz 18 kuponda bir tanesi %100 tutuyor siz bu 18 kuponu 2 tane takip ettiğiniz Maç ekleyeceksiniz arkadaşlar. Toplam 5 maç oynamış olacaksınız. 5 maçta 3 maç garanti, bir tane kolon tutacak, bir tane kupon tutacak. 2 maçı bekleyeceksiniz arkadaşlar. Buradaki amaç en az verdiğimiz parayı almak, üstüne para kazanmak. Yanlış anlayan arkadaşlara duyurulur arkadaşlar. 3 maç veriyorum ben burada. E, %100 e, diyorum ama 18 kuponda 3 maç bir tane kupon tutacak. Siz 2 tane maç ekleyeceksiniz arkadaşlar. Takip ettiğiniz takımlardan Ganyan'a verdiğiniz Ganyan'a göre seçtiğiniz takımın Ganyan'a göre verdiğiniz para fazlalaşır. Tuttuğunda en az 90-100 lira alıyorsunuz arkadaşlar. Yatıracağınız para da 54 lira e, tutma ihtimali yüksek. Niye? 5 maçın 3'ünü aldınız. Cebinizde zaten verdim. 2 maç bulacaksınız arkadaşlar. 5'te 3 garanti. Tekrar ediyorum bakın arkadaşlar. 5'te 3 garanti. 3 maç garanti. 2 maçı bulmanız lazım. Ee, niye diğerini vermiyorsun? Arkadaşlar 5 maçı garanti etmek için 5-3'lü kombinasyonlarını yapmak lazım. O zaman da yüzlerce kupon yapar. O zaman da olmaz. Biraz da e, şansa güvenmek gerekiyor. Hemen ispatını yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu 25 Ocak Cuma günü e, videosunu çekmiştim. Beni takip edenler izleyeceklerdir, bileceklerdir. 100 105, 104 25 Ocak 2019'da seçtiğim maçlar bakın soldan sağa 6. kupon yuvarlak içine aldım arkadaşlar. 102-0, 105-2, 104 üst olarak 6. kuponda %100 dediğim gibi tutmuş. Buraya 2 tane maç ekleyenler burada oynadıysa aynısını kazandı. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Tekrar döndük 28 Ocak pazartesi 2019'un formülünü arkadaşlar. İlk 9 kuponumuz bu. Peşinden de ikinci 9 kupon gelecek. Söylediğim gibi bunun aynısını oynuyorsunuz. Veya seçtiğiniz maçı bu sistemde oynuyorsunuz. 2 tane maç ekliyorsunuz arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. 3 maçı veriyorum ben burada size. Kontik garanti cebinizde 8-10 ganyan. Siz bunun peşine 2 tane maç ekleyeceksiniz. 3 ganyanlık maç ekleseniz 30 ganyan yapar toplamı 90 lira para yapar. Anlamayanlara duyurulur arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bakın 437'yi seçtik, 439'u seçtik ve 160'ı seçtik. Yukarıda bakın 160-600 konti garanti. Şimdi seçeceğiniz maçlar bununla aynısını oynamayacaksınız ama aynısını oynamamızı tavsiye ederim. İki maçı ekleyeceksiniz tekrar belirtiyorum. 437'ye bakın 215, 3 2, yani birbirine yakın ortada maçları e, seçeceksiniz arkadaşlar. Birbiriyle ganyanları çarpıldığında cebinizdeki garanti ganyan yüksek olsun. Şimdi 437'ye bakıyoruz. Birini satıra bakın yukarı 437 3 ihtimal 1-0-2 girdik ya 437-1 437-1 437-1 Devamına bakın 437-0-0-0 birinci satır devamına bakın 437-2-2-2 diyoruz. İkinci satıra çıkın yukarıya 439-1-0-2 3 ihtimalde girdik ya 1-0-2 bakın 439-1 439-0-439-2 yan yana yazıyoruz arkadaşlar. 439 1 439 0 439 2 aşağı ayın ikinci satır devamına yine 439 1 0 2 yukarı çıkın 3. satıra 160'a alt üst dedik ilk 9 kuponda altı kullanıyoruz soldan sağ. 3. satır ve devamında 3. satır devamında 160'a komple önce alt dedik alt seçeneğini kullandık. Şimdi burada arkadaşlar iki maç kont garanti 160 3. maçta kont garanti Niye? çünkü başka seçenek yok. 3 maç kondu garanti. Tekrar ediyorum. 3 maç kondu garanti. Siz buraya 2 tane maç ekleyeceksiniz. Eklediniz. 2 maçı bekleyeceksiniz. Bu 3'ü beklemeyeceksiniz. Zaten cebinizde arkadaşlar. Şimdi 2. 9 kupona geçiyoruz. Yine 28 Ocak. 437, 439, 160. Maçlarımızı değiştirmiyoruz. İlk 2 satır. Biraz önce oynadığımız ilk 9 kuponla aynı. Bunun aynısını 18 kupona döşeyin. Yukarıdan aşağı birinci kupon, ikinci kupon diye yazıyor. 9 kupon, biraz önceki de 9 kupon. Zaten orada birinci kuponu ikinci kuponu hepsinin altına yazdım. Şimdi 437 ile 439 aynı arkadaşlar. Bakın yukarı 437 3 tane 1 yanında 3 tane 0 altında birinci satır devamında 3 tane 2. 3 ihtimali de verdik. İlk 9 kuponun aynısı ilk 2 satır. 439 bugün ikinci satıra 102 devamında 102 aşağı ikinci satır devamında 439 yine 1 0 2. Aşağıyanın 3. satıra bakın. Üstteki 3. satıra 160 üst. Biraz önce alt verdik. Burada 9 kupona birden üst veriyoruz. 3. satıra bakın. Altta 3. satır devamına bakın. Komple üst. Şimdi burada ben size 3 maçı verdim arkadaşlar. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Siz 2 tane maç bulacaksınız. Takip ettiğiniz maçlardan. Burada yaklaşık 10 ganyan cebinizde. 10 ganyan aşağı yukarı 9-10 ganyan. İki tane maç, maç buldunuz. Bulduğunuz maçlar diyelim ki ikisi 3 ganyan çarpımı. E, burada da 10 ganyan var diyelim. 30 vereceğiniz para 54 lira alacağınız para 90 lira. Önemli olan verdiğiniz parayı almak üzerine para kazanmak. Ver ver ver ver bir kere al bu bir zarardır arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. E, şimdi bir video peşinde bir tane daha formül var ona da bakın arkadaşlar. Şimdi o formüle geçelim. Evet arkadaşlar benim amacım şu.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 Şimdi 121'e 1 ve 2. 120'ye 1 ve 2. 121'e 1 ve 2. 122'ye üst, 124'e üst dedi Bunlar atbasyon maçlar sizin maçları yukarıdaki şeyler gibi birbirine yakın oranlar. Yani ganyanları yüksek olsun diye seçeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bakın sol tarafta Birinci satıra bakın. 120. maça ne demişim? İki tane bir. 121, 121. Peşine 122.